İmrenir sarı zakkum. Karşındasın simsiyah inci hayallerinde. Saman yolu akıyor ıslak kelepiklerinden. O karanfil kokulu, gül kokulu terinde. Nasıl da düşürmüşsün üzerime gölgeni. Ne olurdu ruhuma dokunsaydın benimde Alnında sümbülezi Yanaklarında leylak Bakışların bembeyaz oluyor mahzeninde Nedendir kuşların uçurmuyor karanlık Perdeler yalnız beni ağlattı geceleyin Nedendir aşka zincir vuruluyor yurdumda? Yalnız benim kuşattığı ordular her yerimden. Sanki muhtaç olmuşum bahtına bir öksüzün rüyalarımı bile aldılar ellerimden, Bir güvercin öpüyor içimi, bir de yüzün. Karşımdasın. Alevli saçlarında belleyen ölümsüz şiirini arıyor mevsimlerin. Yine sürgünü mutlar çoğalıyor telinde. Yine bir hükümdarı inletiyor gözlerin. Hayalim gök kuşağı oluyor renklerinde. Asıl benim tutmalı avucumda denizler. Asıl ben bulmalıyım varlığını derinde. Hangi dağın lalesi açıyor sen gidince? Hangi çoban taşları kavalını vuruyor? Ceylanları ürküten çölün karanlığında yine mi bir delinin hatırası duruyor? Birbirine bakarken tutuşan yaprakların, yanan dudaklarında kararıyor çiçekler. Çiçekler şimdi senin inkisarını bekler. Çiçekler şimdi senin inkisarını bekler.